64'ün 1 bölü 3. kuvvetinin 64'ün küp kökünü almakla aynı şey olduğunu daha önce gördük. 4 çarpı 4 çarpı 4'ün, yani 4'ün 3. kuvvetinin 64'e eşit olduğunu biliyoruz. Küp sayının 3 kere kendisiyle çarpıldığını gösterdiği için, 64'ün küp kökünün 4 olduğunu biliyoruz. Bu 4'e eşit olacak. Şimdi biraz daha karmaşık kesirli üstler düşünmeye başlayalım. Bu örnekte üstteki kesrin payı 1'di. Şimdi farklı bir sayı düşünelim. 64 üssü 2/3 bölü 3 olsun. Burada üstlere ilişkin bir özelliği kullanacağım. Eğer bir sayının 3. kuvvetini alırsam ve sonra da bunun 4. kuvvetini alırsam bu sayının 3 çarpı 4. kuvvetine eşittir. Ve 2 üssü 12 eşittir. Ve 2 üssü 4 üssü 3 olarak da yazabilirim. Bunların hepsi aynı şey. Bir sayının kuvvetini alırsanız ve sonra tüm ifadenin tekrar kuvvetini alırsanız üslerdeki değerleri çarpabiliriz. 64 üssü 2 bölü 3 için üslerin bu özelliğini kullanacağız. 64 üssü 2 bölü 3 eşittir 64 üssü 1 bölü 3'ün karesi diyebiliriz, değil mi? 1 bölü 3 ve 2'yi çarparsam 2 bölü 3 ediyor. 64 üssü 2 bölü 3. Peki şimdi bunu niçin yaptım? Çünkü 64 üssü 1 bölü 3'ün ne olduğunu biliyorum. Az önce hesapladık değil mi? Bu 4'e eşit. Parantezin içinin 4'e eşit olduğunu biliyoruz. Bunun da 4'ün karesine eşit olduğunu söyleyebiliriz değil mi? Bu da 16'ya eşit. Yani 64'ün 2 bölü 3'üncü kuvveti eşittir. 16. Nasıl çözdük? Önce 64'ün küp kökünü bulduk, sonra bunun karesini aldık, bu da bize 16 sonucunu verdi. Şimdi daha karmaşık bir soru ile devam edelim ve ben çözme geçmeden önce, yani önümüzdeki sorunun çözümüne geçmeden önce videoyu durdurun ve üzerinde biraz düşünün. 8 bölü 27 ve bu kesrin negatif 2 bölü 3. kuvveti. Umarım düşündünüz. Şimdi beraber yapalım. Üsteki değerin negatif olduğunu gördüğümde ilk yapmaya çalıştığım eksi işaretinden kurtulmaya çalışmak. Eksi işaretinden kurtulalım. Üssün negatif olması bana bunun tersini al ve üssü pozitife çevir diyor. Yani bu eşittir bunun tersi 27 bölü 8 üzeri 2 bölü 3. Tabanın tersini aldım ve üstteki eksi işaretinden kurtuldum. Şimdi bunu nasıl ele alacağız? Bu ifadeyi de 27 üzeri, 27 üssü 2 bölü 3 bölü 8 üssü 2 bölü 3 olarak yazabilirim. Bu da üstlere ilişkin önemli özelliklerden bir tanesi. Eğer bir şey bölü bir şeyin tamamının üssünü alıyorsam, payın üssü bölü, payda'nın üssü olarak yazabiliyorum. Şimdi bunun ne olduğunu düşünelim. Bu 27 üssü 1 bölü 3 ve bunun karesi olarak yazılabilir. Bölü 8 üssü 1 bölü 3 ve bunun karesi olarak yazılabilir. Payda'da da aynı şeyi yaptık. Önce 1 bölü 3. kuvveti sonra karesi. Peki şimdi ne yapacağız? 27'nin 1 bölü 3. kuvveti bu da 27'nin küp kökü demek. Bir sayı kendisiyle 3 kez çarpmışız ve sonuç 27 olmuş. 3'ün küpünün 27 olduğu veya 27'nin küp kökünün 3 olduğu hemen aklınıza geldi. mi acaba Umarım geldi. Böylece paya 3 üssü 2 yazabiliriz. Paydada ise 2 çarpı 2 çarpı 2 eşittir 8 olduğuna göre, paydaya da, 2 üzeri 2 yazabiliriz. Ve bu da 9 bölü 4 eşit olacak. İlk bakıldığında zor gibi görünse de adım adım ilerlediğimizde çok kolay, çok çok kolay ve bir o kadar da keyifli olduğunu gördünüz. Kolay gelsin. Hoşçakalın.